Merhaba. Bu videoda sizlerle bir kargaşayı çizeceğiz. Paralı olayı bildiğiniz üzere. Hadi başlayalım. Şimdi tanıştırayım bu uç bilim. Linux kullananlar bilir zaten uç bilim. Bildiğiniz uç bilim. Öncelikle başlayalım. Mesela su dolu bir komut giriyorsunuz. Düşünelim. da su desem mesela. Şimdi suda yapmaz için parola diyor. Bazılarında sudo suda password for kullanıcı adı diyor. İşte buradan parola giriyorum. Gördüğünüz üzere girdiğim parola görünmüyor. Yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum. Düşüncesi geliyor. Yeni kullanıcıların aklına. Mesela şöyle rastge bir şey yazdım. Bir şey görünmüyor. Yazdığı da bilin değil. Her neyse Öncelikle bu işi bir görelim. Sonra da buradan su do. Bir su do diyorum. Şimdi burada paralasın yazıp enter'a bassın. Burada hiçbir şey görünmeyecek. Ben paralama yazıp enter'a basıyorum. Şimdi azıcık görmek niyetine azıcık burayı küçültmem gerekli. Siz görün diye buradan yutuyorum. Fakat bazen görünmeyi işte. Şimdi bu defaults. Anyu reset yazan kısmı var ya. İşte biz bu kısmını oynayacağız. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Yanlışlıkla başka bir tanesini değiştirmeyin. Vallahi bir gider ona göre. Şimdi buradan. Anyu reset kısmına. Bir virgül koyuyorum. Ve sonra. Give you. Bekliyorum. Sonra da Buradan. Ctrl O ile kaydetmesini soruyor. Şimdi buradan kontra basıyorum. Sonra Ctrl X ile de çıkıyorum. Sonra da sudo-k diyorum ve böylelikle şifre sormasını istiyoruz. Çünkü Linux'ta su dolu bir komut çalıştırdığınızda eğer şifrenizi girmişseniz zaten 5 dakika boyunca şifre sormadan devam ediyor. Ama sudo direkt Tire k diyerek bu 5 dakikayı atlamasını isteyebiliyorsunuz. Şimdi burada tekrardan su dolu, su dolu bir şey yazalım. Su dolu bir şey. Örnek veriyorum sadece. Şöyle yıldız artık her karakterli bir yıldız olarak gösteriyor. Ve bu da kafa karışıklığına son veriyor. Mesela ben şöyle şifremi yazıyorum ve sudo bir konu bulunamadı diyor. Tabi sudo bir şey diye bir program yok onun için. Ya da mesela sudo örnek veriyorum. Nantilos. Tilos diyorum. Mesela bize burada dosya yöneticisine yönetici olarak atacaktır. e var dosya sistemi. Bildiğiniz İşte işte bu şekilde bu şekilde şifremizi göstermiş Ve hadi bakalım. Allah'a emanet olun. <gülüyor>